Sanayi Tarihimiz Kocaeli'nin sanayi tarihini öğrenmek için geçmişe doğru yolculuğa çıkacağız. Kocaeli, konumu itibariyle tarihsel gelişim sürecinde ticaretin ve sanayinin önemli merkezlerinden biri ola gelmiştir. Tarihi belgeler, Türk Sanayi Hareketi'nin ilk olarak Kocaeli bölgesinde başladığını gösteriyor. Kumaş dokuma, askeri malzeme, çimento sanayi, kağıt ve ipek halı fabrikaları 18. yüzyılda ilk defa Kocaeli bölgesinde kurulur. Hereke'de halıcılık, Abdülmecid'in fermanıyla o zamana kadar İstanbul'un Üsküdar semtinde saraya halı dokuyan ailelerin Hereke'ye nakledilmesiyle başladı. Dolmabahçe Sarayı'nın perde ve döşemelik kumaş talebinin yanı sıra Sarayda yaşayanların giysi gereksinimlerini karşılamak amacıyla 1843'te Hereke'de bir dokuma fabrikası kuruldu. Yıldız Sarayı için dünyanın en büyük halısı olarak ün yapan 560 metrekare boyutundaki halı 1892'de bu fabrikada dokundu. Hereke Yünlü Dokuma Fabrikası, halıcılığın günümüze kadar geçen bir buçuk asır içinde ürettiği ipek ve yünlü halılarıyla dünya halıcılık literatürüne girdi. Hereke ipek halılarının en önemli özelliklerinden birisi kullanılan ipeğin kozadan çekiminin elle gerçekleştirilmesidir. Hereke halıları Anadolu geleneksel halıcılığının 20. yüzyıl sentezidir. Türk halıcılığını dünyaya tanıtan Hereke halıları son yıllarda vefasızlığa kurban gitti hereke halılarının yeniden dünya markası olacağı günü bekliyor kocaeli sanayi ve teknolojide özellikle cumhuriyetten sonra Türkiye'nin lokomotif görevini üstlenen illerden biri oldu ülkemizin planlama dönemi içinde başlayan 1960-1975 yıllarında yoğunluk kazanan sanayi yatırımlarıyla Türkiye'nin en hızlı gelişen sanayi bölgelerinden biri haline geldi. Bunun sonucunda Kocaeli, Türkiye imalat sanayi içindeki payı %13'e ulaşarak İstanbul'dan sonra ikinci sanayi merkezi olma özelliğini koruyor. Çok uluslu sanayi kuruluşları yatırım için Kocaeli bölgesini tercih ediyor. Kocaeli'nin ekonomik yapısını ve kalkınmasını sanayi sektörü şekillendiriyor. Genel bütçe vergi gelirlerinin ortalama yüzde 15'ini karşılayan Kocaeli, bir başka ifadeyle 59 ilin bütçeye yaptığı katkıyı tek başına gerçekleştiriyor. İmalat sanayinin dinamini oluşturan Kocaeli, imalat sanayinde ulaştığı yüksek teknolojiyle Türk sanayinin kalbi durumunda. Kocaeli Organize sanayi bölgeleri, serbest bölge ve teknopark projeleriyle bir teknokent olma yolunda hızla ilerliyor. Kocaeli, KOBİ'lerin de yoğun olduğu merkezlerden biri. Kocaeli'nde binlerce küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşu faaliyet gösteriyor. Kocaeli'nde sanayiyi belli bir bölgede disipline etmek amacıyla 1980'li yılların sonunda organize sanayi bölgelerinin kurulma çalışmaları başlatıldı. Türk sanayicisinin örnek aldığı ve birçok ilklerin gerçekleştiği organize sanayi bölgesinde sunulan hizmetler gelişmiş ülkelerdeki endüstri parkları düzeyinde. Kocaeli bölgesinde onlarca organize sanayi bölgesi kurma çalışmaları devam ediyor. Türkiye'nin önemli ve büyük potansiyelini oluşturan Kocaeli'nin sahip olduğu bu varlık bir serbest bölge kurulması ihtiyacını yarattı. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Türk Standartlara Enstitüsü, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Merkezi, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü ve TÜBİTAK Teknoloji Geliştirme Merkezi, sanayinin gelişmesini teşvik eden kurum ve kuruluşlar olarak, Kocaeli'de faaliyet gösteriyor Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türk sanayinin gelişmesine öncülük eden Kocaeli'de bir sanayi müzesi olmaması büyük bir eksiklik Sanayi Bakanlığımız Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği sanayi ve ticaret odalarımız Kocaeli'deki bu eksikliği giderirse Türk sanayi müzesi olarak Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türk sanayinin geldiği noktayı göstermesi bakımından önemli bir hizmet görülmüş olur. Bu sayede sanayideki başanımızı gençlerimize de öğretmiş oluruz. Tarih ve kültür bilincine sahip olmak, her şeye sahip olmaktır. Belgesel yayıncılık ve İKTAV tarafından hazırlanan Devri Alem Belgesel Televizyon programlarıyla 1982'den beri kültür ve medeniyet tarihimizin hizmetinde. İnsan, eser ve hizmetleriyle yaşar. Eser, hizmet ve kuruluşlarınızın belgeseli var mı? kar ve ticari amacı olmayan ilim, kültür, tarih ve teknoloji araştırmaları merkezi, belgesel yayıncılık kütüphanesi ve devre alem belgesel televizyonu program arşivi tarih ve kültür araştırmacılarının hizmetinde. Ömrünü dünya coğrafyasındaki kültür ve medeniyet tarihimizi araştırmaya adayan Devre Alem Belgesel Televizyonu program yapımcısı İsmail Kahraman tarafından kurulan İktdav gönüllülerine siz de katılın. Gönüllerde yaşayın. Eser ve hizmetlerinizi belgeselleştirerek hoş sedalar bırakın. İktav ve belgesel yayıncılık. Kubbede hoş seda bırakmak için. İletişim Sultan Orhan Mahallesi 1113 Sokak numara 15 Gebze Kocaeli. Telefon 0262 646 0303 641 43 99 Web www.belgeselyayıncılık.com e-mail belgesel yayıncılık at gmail.com